Güvenle çalışmaya devam ediyoruz. Hep birlikte eşlerimizle, dostlarımızla bu işi yapıyoruz ve diğer bu işi yapmayan kişilere de tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla hepiniz çıkın çıkın, gelin hep beraber bu projede mutlu olalım, mutluluğumuza mutluluk katalım.